Sinematiklerde sorun mu var acaba? Umarım sinematiklerde sorun yoktur ya. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Huh? Where did you come Halkyazıra from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. Aha. I'm sure you'll be very happy here, very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins. Uh huh. In his study. Ok. His study is over there, boy. In the main building. Okula gireceksin diyor. Açmayın çalışma. Müdürü çağırdı. Brilliant. A ha, müdür harika bir diyor. Müdürü her zaman mutlu etmeliyiz diyor. Güzel. Aha. E iyi olan Jimmy'i hareket ettir. ettiririz. Hocam selam. Merhabalar. Böyle mi indireceğiz? Selam. Döverim ha. Döverim oğlum ha. Hemen başladık döveceğim sizi Şiştireyim, sizler sizi. Hey. Sen ne yapıyorsun ha? Yok yok yok bir şey yok bir şey. Aynen o taraflarda birileri var. Aynen. Ben boyun sesini azıcık kısayım. Müzik sesi... Hayır hayır. Siz lütfen bunları... Ee, yapın bana bir... Bunu biraz daha yüksek kalabilir. alt iyidir. Evet ses seviyeleri konusunda yine bana bilgi verirseniz çok mutlu edersiniz beni. Birbirlerini birileri kovalıyor burada sanırım bu oyunumuzun öztesi çok olacak. Evet merhaba dostlarım ben Serdar ve buluyoruz kollejipedi işine hoş geldiniz. Bu da böyle bir e, şeydi umarım sinematikler bir sıkıntı yaşamayız e, yaşarsak şekilde hallederiz müdürün odasına. Ben gerçek renklerini göstereceğim ha şirifsizsiniz. Gelip beni bir be, şerefsiz. Hocam. Okey. İçeri girdim o zaman. Aa kapıyı açıyoruz Okay anladım. Y ile açtık. Güzel. Vandayla oynamayı deneyeceğiz. Evet, bir takım vasıfsız e, çocukların geldiği okula hoş geldiniz. Okul günlerimize geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Ya okul dönemi, eğitim dönemi başlarken bu da böyle başlıyor. Ah, oh sinematikler işliyor güzel korkmuştum üstüne. Ah, evet. yani You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins! Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you, never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling, it's what I do not causing trouble and I excel at fixing little boys like you and you into respectable members of our community here at the academy I've got a good feeling about you boy a feeling you and I are going to be great friends you keep that nose clean boy or I shall clean it Danvers are you back yet yes headmaster and I got your tea You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got a Kim Remember, you will have a clean nose. never or will clean it for you. Parmakları parmakları bir indirir lütfen bir parmakları bir indir yani kötü o so country, Aha whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? Aha. We shall see my friend. I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. I hate you. Anladım. Erkek yurduna gitti. Peki anladım. Az önce birileri birbirlerini mi şey yaptı şu an? Bana mı? Beni mi döveceksin sen? Rastgele birbirlerini dövüyorlar ya. İnanılmaz ya. Aştın. bak, Rastgele birbirlerini dövüyorlar. Bana dokunmayan yılan binleşirsin. Haydır hocam. Hayır hocam. Ne oldu? Seninle konuşamıyor muyuz? Ah, bunu şey yapıyoruz. Bunu böyle odaklanıyor muyuz? Ne bu? anlaşıldı. Ne oluyor lan? Ha? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır hocam? Hayırdır? Ne var? Kim atladı onu? Ne diyorsun oğlum sen? Döverim oğlum. Aman aman aman aman aman. Hayır hayır hayır hayır otorite ya. Ka ka kaçıyor muyuz? Dünya haritası ulaşmış. Anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı. Anlaşıldı azıcık yarım azıcık yapmış olabiliriz ilk günümüzde. Hocam arkamda güç getirdim. Ha, artık yok. Yap. Ya neden benim şeylerim Ya bana soyul verecek diye. Ah. Şimdi zorbayla savaş aç. Ah, beni böyle bırak ya. Zorbayı rezil et. Al bakayım. Ne yapacağım lan? Kıracak mıyım onu? Ne yapıyormu? Ne yaptım oğlum? O oh, ben onu alayım, ben onu alayım. Sola düşürdü abi. gaz alsak ya. Gel bakayım. Ayı bağlayan da iyi var. Hocam bir sola var, bun olabilir mi arkadaşlar? Tabii bir gazoz var. Arkadaşlar tabii bir gazoz var ya. Hey, you're the new kid, yeah? What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax friend. You're all pent up. Go easier. They put you on medication. They did to me. Boy nearly sent me insane. That's fascinating. Now if mm -hmm. you excuse I said me, relax friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country and oh, I'm nah. offering to be your friend. Trust me. In a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You're gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. Göster bir uniformumuz olacak yahu. Anladım bu, şey can dolduruyorum buradan herhalde. Tabi bir tane daha alayım ben, bir tane daha alayım. Bir dolarımız daha gitti, kaldı 48 var. Bizi 50 dolarla buraya yollamışlar, şerefsizler. 50 dolar ne abi? Hocam, hayırdır? Hayırdır? Var mı bir arkadaşı? Ayvan Ya gelip sataşırsın ha. Gelin hocam, gelin, gelin. Baya hiç fark etmeyecek. Hepinize aşağıya edeceğim. Hadi bakalım. Al bakalım bütün ee, bastırılmış okul anılarımı, tra travmalarımı buradan çıkaracağım. Okul uniforms. Okay tamam kabul ederim. Okul uniforms. Ne kadar güzel giydik. Evet. Hey, how you doing? Selam dostum. be the new kid. I'm Pete, Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here five minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Hayat böyle bir şey. Well, welcome to Bulwurst.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 Çok dayak istiyor. Sen sağlam dayak istiyorsun <gülüyor> ya. Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit Pew Pew. Kimatsılatıyor ya. I'm just being nice to the new kid. Kimatsılatıyor ya, Gary. This is the on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Anladım. Kayıt kitabına sonra Allah aşkına bir kaydedelim ya. Bu oyunların hepsi aynı ha. Sanras, Vice City, GTA 3, %0.81. Ulan iyi tamamlamışız ha. yaptık yaptıklarına anlatıyor. Güzel. Rockstar'ın bir de, bir de bir sürü bilmediğimiz başka oyun da var. Hani Manhunt'tan veya X-Plane'de ondan custom değil yani. Başka oyunlar. Baya küçük küçük. Hep benzer oyunlar. Buna benziyor, şey yapıyor. Etrafta neler var bakalım? Şöyle iyice bir... Aa, bunu alırsam sanırım şey yapacaklar. Hocam sen beni dövecek misin? Lan bana bulaşmanın süreci sıkıntı yok. Yerdeki ne, yerdeki? Yerdeki bir şey çünkü. Parlıyor böyle, beni al diye bağıra bağıra parlıyor şu an. Ne o? Lastik bant topladım. Ulan... Neden? Lastik bantı neden? Collectible olarak kullanıyoruz. Neyse gidelim. O bu ne? İlan panosunu oku. Önemli olaylar her zaman burada yayınlanır. Yeni mesajlar için sık sık kontrol edin. İyi bakalım. Okula hoş geldiniz. Öncelikle okula hoş geldiniz. bulaşan dayak atarım ha. Acaba birisinin bana saldırdığını falan gösterebiliriz. Aa saklanabiliriz bunların içine. Acaba birisi bize saldırırken bu görevlere falan yakalansak diyorum. Bağlamama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gülme sesimi diyor anlayamadım ama nereye <gülüyor> gidiyoruz? Senin neydi? Öyle bir dakika nereye gideceğim? Aa oraya gideceğiz. <gülüyor> Burası neresi orası neresi? Keşke birisi şey çıkarsa diyor. Hiç birisi sorun çıkarsa da şöyle güzel bir dövsek falan gibi bir kafaya girip söyleyece. Oo, lastik bant. En sevdiğim. Lan, lastik bantı neden kullanacağım? Ne işime yarayacak? 75 tane lastik bandı topladım ne olacak acaba? Başta bu senin okulun. Hadi bakalım. Bu benim okulummuş. Bu bizim okulumuz. Bizim, bizim. Ulan harika geriden şeyi oldu ya, cam barı oldu artık şu an. You know, Dövebiliriz şu an. Evet barışçıl yapmayacağım kesinlikle, döveceğim seni. Barışçıl mı yapmam gerekiyor. Döverim ya. Döveyim ya o zaman para denen para veriyorum abi dövelim şu an burada ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Döveceğim oğlum şimdi Salın beni bir salın salın yakalayacağım o şeref sizi bir salın ya <gülüyor> Aa, Evet evet evet, evet. <gülüyor> güzel Aynen kilidi aç bakayım Çok iyi mekanikmiş lan bu. Aha açtım. Çok iyiymiş ya bu. Şeyde çok iyi oluyor. Kumandayla birlikte kilit açmak çok iyi oluyor. Bizi gören var sanırım. Anladım. Belametre. Belametre çok iyi bir şeymiş. Bela Alçar. You just made a Dövelim onu. Hocam ben artık çöpteyim, Sen gidiyorsun. Başkasına şey yapıyorlar. Belametre'm boş şu an. Ne oldu lan? Geriye bak geri gelmiş. Hocam selam az önce bir şeyler çalan kişi değildim ben kesinlikle. Gerçekten çok hoşuma gitmiş olsa da. Yardına koşuyorsun abicim. Arabamızı kullanamıyoruz burada. Anladım. Selamlamak için şey... Oh Merhaba, selam. Anladım. Birisini hocam... Selam. Selam. Birisi çikolatasına... geri de geliyor güzel birlikte kavga ederiz. İnşallah dayak yer. Umarım güzelce bir dayak yer. Abi gidelim, Kadınlar tuvaleti yeniden okulun diğer köşesinde erkekler tuvaleti hoş şu, şu Koşullar altında şu insanlarla birlikte anlaşılabilir. Hocam selam. Aşağıla döverim döver ha? seni. He. Şurası seni. Onu Hocam! Oooo! Oh, Oooo! Oh, Oooo! Oh. Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok Şöyle çevrede bir şeyler çizmeye devam edersek hiçbir şey yaramayacak bu bizim için. Oooo! Oh. Başarısız mı oldum? Yakalandım. A, Başarısız olabiliyorum lan! Doğru mission fail olduk ha! Başta mı başlayacağız şimdi? Okey hallettik. Ne no, oluyor lan? Ha iyi okey hallettik. Okey güzel. Tamam. Başarısızlık hikayesi bu faille geride kaldığına göre dümdüz koşabiliriz. Selam hocam. Ooh. Bunları bir şeyler yapmak istiyorum çok bana. Gerçekten bir şaka bir prank herhangi bir şey ama. Gel oğlum. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır. Hmm. hayır. Tamam peki, okey. Oldu bir defa, bir defalık. Ya <gülüyor> sen bakalım hocam, bu bayağı. Bu <gülüyor> ne han yan gün söndürce okay. Gidelim bakalım kafeteryaya. Sanırsın bir görevleri gibi hissediyorum. Feeding time at the zoo. here's the deal. Over there we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps they're all money and condescending attitude yeah massively inbred and completely brainless very observant Jimmy boy now over there are the greasers They <gülüyor> think they're tough or at least try to look tough wouldn't advise messing with them at least not yet they hang by the auto shop. <gülüyor> and last but not least the jocks these guys rule the school definitely avoid them all <gülüyor> monkeys. You learn. Come on, let's go. You're here to learn. Anladım. Mhm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel bahar derslerimizden güzel şey yapak. <gülüyor> Radardaki şey yerini ver. Anladım. Sabah dersleri 9.00'da başlar, 11.30'a kadar devam eder. Anladım. <gülüyor> Zaman takıyormak <gülüyor> için ekran soluk. Tamam, onu kullanıyoruz şu an. O saati ben görüyorum. Ha onu. Evet, o saati ben görüyorum, merak etme. Geç kalma 9.30'dan önce sınıfta ol. Okey, onu ne yapabiliriz? O e, saati ben daha sonra sonraki video için ayarlayabilirim. Nereden? Aa, aşağıda mı? Yetişiriz umarım ha. Heh. Bakalım bakalım, ilk dersimiz neymiş? Aynen, canım full. Derslere girerken de canımızın full olması lazım tabii, biliyorsunuz. Yoksa sıkıntı... <gülüyor> Ekrandaki ikona göre hareketi yap, okey. Okey, bu mu? Oğlum, evet, PlayStation şeyleriyle karıştırdım. Tamam, tekrar deney, yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız. Hallediz, bu sefer olacak, bu sefer olacak. Y üst, B sağ, B sağ, Y üst, B sağ, A aşağı, A aşağı, X sol, B sağ, X sol, Y üst, A aşağı, A aşağı, B sağ, okey. Oh, geçtin. Abi PlayStation'da çok karışıyor. Maytap yapmak için olandaki kimya sesini kullan, anlaşıldı, ya bol bol yaparız. Silah atmak için RT tuşuna bas. RT tuşu. O, anladım. RT ile şey, silah değiştiriyoruz. Bu ne ne ne bu ya? Yani derse mi giriyoruz? Bu ne lan? Principal müdür odası mı? Müdür odasında işim ne? Ne var burada? Al Alınabilecek bir şey var mı? Yoksa? İyi o zaman. Dönelim. Bir kaydedelim, bir eve dönüp bir kaydedelim. En azından dersi geçtik. Buradan burada bir şey mi var? Ders başlıyor. Ders Koku bombası veya maytap donan ve kuşarken arkana atmak için RT tuşuna bas. O zaman bir şey yapalım yani, şurada bir... Başla, kurulup... Abi bir bana dalaşıyordu. Aynen öyle. Öyle <gülüyor> mi? Fools me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. Öyle mi? in my day we felt nothing of castrating the new boys. I want you <gülüyor> to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. Ben bütün bu saçmalıkları durdurabilirim istersen. sir on your way Hey I saw you sucking up to Crabble Snitch What Shut up Screw you new kid Bunlar kim bu beyaz gömlekler We're kim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <But> Bunlar normaller <gülüyor> <gülüyor> Hocam seni çok fena döveceğim Senin Ağzını burnunu kıracağız kaçacağız Senin, seni Sen sen dödünsen daha Na öyle böyle şeyler yapmayacağım Ah, ama yardım ediyorlar ha. Bak oradan geçti diyorlar. Ah. Beam kol aldım. Aa güzel. Okay. Burada nasıl çıkacağız? Burada mı geçiyoruz? Aç ha. Hı -hı -hı -hı -hı. Ben bir korkak mıyım peşinden koşuyorum oğlum arkadaşlarını dövüyorum. <gülüyor> Hadi bakayım kulağımdan bir daha yapmayacaksın ha. Bu okulla düzen, düzene gireceksin. Şerefsiz seni, a, ulan ders var bu. Dersi kaçırmayak. Şiddet mi? Alayım ona. Alamıyorum daha fazla. Derse geç kalıyorum ulan. Şerefsizler. Derse geç kalacağım. Oğlum. Bu ne? Siyal. Neresinden? Ha? Gel bakayım. Olamadı. Atış et, ha? Al bakayım. Al al al, on al al al bu, çok güzel. Al bakayım, Kaptan Amerika gibi, hadi bakayım. Ne atayım ya? Tuğla atayım bari. Kaptan ekran tuğlaya düştük. Ah! Ohoho. Gel bakalım bebeğim. Gel bakalım sen buraya. Onu ver bakayım sen bir bana. Geçtin. Sapanı kazandın. Zorbaların saygısı azaldı. Derse geç kalacaksın. Derse derse. Yaptığın göreve bağlı olarak gruplardan olumlu ve olumsuz tepki göreceksin. Lan görevleri zaten siz ayrıldınız. grupların durumunu görmek için back tuşuna bas ve anladım. Şöyle basıp görebiliyormuşum. Benim şeye gitmem lazım şu an. Okula gitmem lazım acilen. Onu lan. <gülüyor> Hocam derse gitme. Derse gitmemiz lazım. Derse giderse gör görmem lazım. Gol. Ders! Ders! Ders! Ders! Ders! Dersi kaçırmamamız lazım! Oh! İngilizce. Hadi bakalım. Kelime bulacaktık sanırım burada. Ben hiç oynamadım bu arada bu Bir, bir, iki videosunu falan izledim. Çok da bir şey hatırlamıyorum. Böyle çok inanılmaz hayal bir şeyler hatırlıyorum. Hiç detayları falan bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak? Ders bitene kadar oluşturacağın kadar kelime oluştur. Bunlar harf seçeceğiz, bunlar harf sileceğiz. harfleri rahat karıştıracağız. Anlaşıldı? Yerinde bilgi alacağız. Bu ne lan? Well. Good one. Good show. That's right. Okay, sadece kelime buluyoruz well şu an. Hmm, yok, daha fazlası yok. Daha neler var bilmiyorum. Yüzde yediş geçmişi zaten, ok. İngilizce, hadi bakalım. İngilizce dersimizde böylece geçmiş olduk. Artık daha etkili özür dileyebilirsin. Döver, döver mi oğlum ben seni? Ha, anladım. Yaptığım için İngilizce dersinin geçtiğim için özür burnusu açıldı. Seni rahatsız eden öğrencilerden özür dileyip onları seni rahat bıraksın. Yok yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Aynen. Ben yeni yumruklar döneyim. Yukarı bir ders daha mı var? Yoksa o şey mi kitap mı? Evet müdür o. Ben bir sevliyim ya şu an çok korkuyorum. Evet yapamayacağım diye. Herkese dövüyorum artık. Yani. Herkes bana bulaşıyor herkese dövüyorum. Zorla bana özür düzeltmedikleri. Ay lütfen göreve gitmeyelim. Ben sevlemek istiyorum. Sevliyim hocam bir şurada sevliyim ben. hep beraber Hasarım, <gülüyor> a şeyde sevleyebiliyoruz herhalde. Müdürün odasında deneyelim onu biraz sonra. Minnet kullan. <gülüyor> Maytap yaptım. Aa ben de yine bir <gülüyor> mini oyun falan oynayacağım sanıyordum. Gidelim bakalım ne bu? Sapan. Acaba ne kullanacağız <gülüyor> bu görevde? Ya. <gülüyor> Okay, alright, sure, I'll do it. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Peeta here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Oh, yeah. Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? What? What what the? Can't you say anything else? <gülüyor> you know what, Petey, you were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. <gülüyor> wow, <gülüyor> sen etam bir ger zekalıymışsın. Hak <gülüyor> ediyorsun adaya. <da> <gülüyor> <gülüyor> Maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude, chill. No, no, no, no, no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't. You lie, because you know what happens to liars. No, no, I'm not lying. We kick them in the balls. <laughs> <laughs> <laughs> Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot I heard Don't worry friend, nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Ya pum. bir şey var mı acaba bir mermi seri falan? Evet, şu an Gary'i takip ediyorum zaten. <gülüyor> ayakta duran birisi vardı. Ya, onun üzerine denesek güzel olurdu. Ne? LB ve RB mi? Ah, et. Evet. Oh, nasıl da nişan alıyorum. Wow. Her şeyi kırdım. Her şeyi kırdım. Sağ olasılığına neden gidiyoruz abi ya? Aaa birilerine bulaşacağız. Oh mis gibi. Evet, tam da istediğim şey. Bütün düzeni bozalım hocam. Herkese bulaşalım, herkese... ...savaş dilan edelim. <gülüyor> Gerinin canı gitti. Oh be, o kadar... ...şey oldum ki. O ne? Ohohoho bebeğim oh Ohoho. Şöyle bir Oh <gülüyor> Hangi ağaç? Oh bunlar ne? Bu ne lan? Bilmiyorum lan bu Oh Hocam. Şşş. Bir maç yapak mı ha? Neresin? Al bakayım. Hayır hayır hayır, hayır. dur dur dur. Yanlış yaptım. Özür dilerim. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yakala! Oo Fut, futbol işte be. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Hocam bir dakika bir dakika bir dakika. Oo oh, oo oh, oo oh. hey hey be be be be be. Aşağıya, aşağıya, aşağıya, yakala. Vur, vur, vur, vur, vur şu size bir, bir tanesini indirmiş olacağız. Al bakayım sana şöyle bir yere atalım ha. Ya. Şerefsiz seni. Ya işte bir şey, yap şey de yaptık. Geri koçum, yakala! <gülüyor> ne oldu lan? Seni şöyle aşağı atalım, tamam hocam ben ağaca çıkayım. İznimle şöyle. Lan! Hocam ben yukarı çıkıyorum izninden. Aaa! lan şeref size bak. Yukarı, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı, Ha, Birlikte görev yaptığımız adam bak o da geliyor bana saldırıyor muazzam gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuma gitti lan bu. Hocam selam. Hop. Hoop. <gülüyor> Oo, hayır, hayır, onu onu onu onu, değil, onu değil. Hop. Hayır, <gülüyor> lan. Hop. Hop. Hocam bunlar nasıl sporcu ya Bunlar nasıl sporcu Şunlara bak ya Hemen yoruluyorlar bunları biraz çalıştır ya Geçtin İneklerin saygısı artı 5 Bence şu an dümdüz bir şekilde herkese saygısızlık yaptım Can barın düşük Doldurmak için içecek iç Bu geri mi Aha bu geri Oo, hocam. Kimisi seni sevmiyor ha? U uyuyacağım, uyuyacağım. Bir dakika, bir dakika. İzninle. Saç şunları. Bim ha, bim kovalarına canımız doluyor. Anladım. Nerede bu? Nerede? Neredeydi ya? Geri kaçtım ya. Hocam, buyur. Yakala, sporcusun sen. <gülüyor> Hocam kovalıyorlar. <gülüyor> Kapadalık yapıyorlar. Hocam. Uyum var. Aa hayat çok güzel. Evet çok güzel, her şey çok güzel. Bu oyunu çok sevdim. Sayarım bu oyunu çok sevdim. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda falan belirten gidiyor neler oluyor şuradan anlayalım aynen Hocam <gülüyor> yakala Oo. Lan şerefsiz. Al bakayım. Al bir tokat. Aynen şöyle bir tokat. Zorbalık yapma. Bekçiler bu tarz davranışları. Aynen. Bekçiler o tarz davranışları şey yapar. Ben de biliyorum zaten. İçerileri kaçıyor bak hala şerefsiz seni. Yat bakalım şöyle bir. bir uyu bakalım. Oh mis gibi yanına gel. Umarım göreve başlamayız. Çünkü sev sevleyeceğim yani. Hadi bakalım hocam. Bir de sev... Ş Şunu bir yap. Oh. Bir de sevle. Aynen. Umarım zaman geçmiyordur sevleyince. Aynen. Envanterim dolu. Evet. Ve değerli hoplarım, değerli dostlarım. Buna iki tane gölümümüz var, evet oraya gitmeyiz, şöyle dışarıda bitirelim, okula bakan bir şey de aynen. Evet değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, değerli haplarım çok teşekkür ederim. Ee, beni de bugün izlediğiniz için e, açıklamalarda bir takım e, linkler bulabilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım, korku oyunumuz orada, hikayelerim orada. Benimle iletişime geçebileceğiniz Instagram ve Twitter hesapları orada. Ee, bir sürü şey orada. Oraya bakmayı unutmayın o yüzden. Ee, neden her diyordum ben bu noktada hiç bilmiyorum. Sonraki defaya görüşmek üzere. Ee, evet yorumlarınızı ben i̇şte şimdi de şimdiden teşekkür ederim. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.